Merhabalar, 25 Haziran 2021 tarihinde başlayan Neptün Retrosu 1 Aralık tarihi itibariyle son buluyor olacak. 20 derece Balık Burcu'nda Neptün Düşseyr'ine başlayacak. Kasım sonu Aralık başlangıcı itibariyle yani yılın ikinci yarısının artık e, muhakemesini yapmaya başlayacağımız, değerlendirmesini doğru bir şekilde yapmaya başlayacağımız bir süreç bizlere bekliyor. Bu videoda Neptün retrosundan ve Neptün retrosu bittikten sonra bizi bekleyen etmenlerden bahsetmeye çalışacağım. Tabii ki ağır hareket eden bir gezegen olduğu için etkiler çok daha uzun vadeye yayılabilir. Hemen bu hafta, bugün, bu ay hissedemeyebiliriz. Ancak geriye dönüp baktığımızda... Doğru değerlendirmeleri yapabiliriz. tabii ki derecelerde önem arz ediyor. Özellikle doğum haritanızdaki derecelerin tetiklenmiş olması da bu etkiyi hissedebilmeniz açısından oldukça önemli. Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerini göstermek isteyen arkadaşlar abone olurlarsa ve aşağıdaki zil tuşuna batarak bildirimleri açarlarsa çok sevinirim. Böylelikle yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olurlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun yıllardır Neptün balık burcunda. Ee, Neptün aslında e, görünenin ötesindeki hayal dünyası biraz daha imajinasyon yeteneğimiz, sanatsal becerilerimiz, bazen ilüzyonlarımızla ilintili bir gezegendir. Ve balık burcunda yönetici konumda çalışmakta. Olsa da zaman zaman tabii ki sert açılarında veya retro hareketlerinde bu alanlarda bir takım kafa karışıklıklarına, ilüzyonlara ve belirsizliklere sebebiyet verebiliyor. Özellikle Neptün balık burcundayken hayallerimize ulaşma potansiyelimiz ne kadar yüksekse bir o kadar da bağımlılıklarımıza tutunma ve kendimizi kaybetme ihtimalimiz de ortaya çıkıyor. Doğum haritamızın etkileri ve tabii ki transitlerin açılarına göre durumlar değerleniyor olacak. Burada 25 Haziran'dan bu tarafa özellikle haritamızın balık burcunu semboliz etmiş olduğu alanlarda bir kafa karışıklığı, yön, yol tayin edememe hali deneyimliyor olabiliriz. Belki bağımlılıklarımıza, tutunduğumuz şeylere çok fazla e, saplantı geliştirmiş olabiliriz. Daha çok inziva dönemine çekilip yalnızlaşmış, daha çok kendimizi insanlardan izole etmiş olabiliriz. Hayal dünyasında yaşamaya başlamış olabiliriz. Bazen hatta gerçek ve hayali ayırt etmekte zorlanmış olabiliriz arkadaşlar. Neptün çünkü biraz da e, bulanıklık, belirsizlik ve sis perdesini getirmekte. Özellikle retro hareketlerde çok fazla içe dönmemizi sağlayarak, Gerçekte ne istiyoruz? Neyi hayal ediyoruz? Bizim için hangi mucizeler mümkün? Bu gibi soruları kendimize sormamız açısından zaman zaman inziva süreçlerinde işaret etmektedir. 25 Haziran tarihinde Neptün'ün 23 derece balık burcunda başlamış olduğu bu retro hareket Kasım sonu Aralık başı itibariyle 20 derece balık burcuna kadar gerilemişken tekrar düz seyrine geçecek. Dolayısıyla özellikle 25 Haziran civarında yaşamış olduğumuz gündemleri önümüzdeki aylarda yaşayabiliriz gibi gözüküyor. Bilhassa yaz başlangıcında yaşadığımız gündemler ile tekrardan 2022 başlangıcında karşılaşmamız muhtemeldir. Bu dönemde eğer çözümleyemediysek ve belli bir sonuca erdiremediysek tekrar benzer enerjiler hayatımıza dahil olmaya başlayacak gibi gördüğünüz gibi. 6 aylık bir dönemde ortalama 3 derecelik bir orp gerileme sağlamış Neptün. Dolayısıyla zaten benzer açıları da tetikliyor olacaktır geçtiğimiz 5 aya nazaran baktığımızda. Şimdi burada özellikle Neptün retrosunda haritalarımızın balık burcunu sembolize etmiş olduğu alanlarda bazen ileri bazen geri hareketler bazen kafa karışıklıkları ne istediğini bilememek e, neyin senin için doğru olduğunu keşfedememek, bir ilizyonun mu yoksa gerçekliğin mi içinde yaşadığını tam olarak tespit edememek, e, bazı spiritüel deneyimler yaşamak, belki rüyalar, sezgiler yoluyla bir takım mesajlar almak. E, bunun yanı sıra aldatıcı veya aldanan konumunda olarak ikili ilişkilerde e, net bir ve sağlam bir zemin elde edememek gibi durumlar açığa çıkmış olabilir. Bir takım alışkanlıklar, bağımlılıklar noktasında zaaflarımız yeniden kendisini göstermeye başlamış ve bu konular açığa çıkmış olabilir. Bunun yanı sıra baktığımız zaman özellikle farkındalıkla alakalı da aslında çok ciddi bir aşama kaydedildiğini düşünüyorum. Her ne kadar Neptün retro pozisyonda olsa da farkındalığımızın arttığı, hayatımızda yaşamış olduğumuz deneyimlere bakış açımızın artık değişmeye ve güncellenmeye başladığı bu süreçte Karşımıza çıkan kişiler, durumlar, olaylar, olgular her neyse bunları artık farklı bir göz ile bakmaya ve değerlendirmeye başladığımızı söyleyebilirim. Balık burcu taması zaten daha çok bunu içermektedir. Biraz daha maddi aleminden mana alemine olan yolculuğu, bilinçten bilinç dışına olan yolculuğu, ruhsal yeteneklerimizin ve farkındalığımızın artmasına yönelik bir temayı içermektedir. Tabii karanlık taraflarına baktığımız zaman elizyonda yaşamak, kendini tamamen bu dünyadan soyutlamak, bir inziva dönemine giriş yapmak ve bazı zararlı alışkanlıklara takılıp kalmak gibi etkileri de barındırmaktadır. Yani kendini bir kurban psikolojisi sokmaktır. Aslında balık burcunun temel motivasyonu hayal gücüyle istediklerini ruhsal kanaldan madde dünyasına ...aktarabilmek ve taşıyabilmektir. Keza Neptün retrosunda da aslında bu konuya dair bir takım farkındalıklarımızın oluşmuş olma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Kolektif olarak baktığımızda ise bir savrulma dönemini işaret ediyor esasında. Yani burada toplumsal olarak, kitlesel olarak bizlerin belli bir rota belirleyemeden bazı karmik deneyimler yaşadığımızı hissettirecek süreçlerden geçtiğimizi ifade ediyor. Belki birçoğumuz bu süreçte dağıldık, odaklanmakta sorun yaşadık, ee, bazı psikolojik e, rahatsızlıkların hat safhaya çıktığı, bazı bağımlılıkların hat safhaya çıktığı, kendimizi bütün insanlardan izole ederek e, izolasyon halinde yaşamak istediğimiz, ve e, hayal dünyasında kendimize çıkış yolu bulduğumuz, aynı zamanda tabii ki farkındalıklarımızı da artıran e, ve kitlesel olarak, kolektif olarak e, bir üst bilinç seviyesine bizim taşınmamızı sağlayan e, zorluklar deneyimlediğimizi de gösteren bir e, süreci işaret etmekte. Şimdi ise artık 1 Aralık tarihi itibariyle Neptün 20 derece balık burcunda düz seyirine başlayacak. Bu seyirle beraber bu 5 aylık, 6 aylık dönemde Bizi yoran, kızdıran, kafamızı karıştıran ve ne istediğimizi bir türlü anlayamadığımız konularda artık daha sağlam, daha net adımlar atabiliyor olacağız. Hayallerimizin peşinden koşmak adına ciddi motivasyonlar elde edeceğiz. Zaten biliyorsunuz ki bir güneş tutulmamız var. Neptün Retrosu bittikten hemen sonra yay burcunda meydana gelen güneş tutulması ile beraber hayallerimize yönelik adımları atma noktasında özellikle Mars'ın da desteği ile beraber çok e, mucizevi etkileşim. Yaşayacağız. Gerçekten hayallerim artık şekillenmeye başlıyor. En azından ne istediğimi biliyorum ve bu doğrultuda ilerlemeye başlıyorum. Bunun için de sistemin beni desteklediğinin farkındayım diyebileceğimiz durumlar içerisinde olacağız. Yani o 6 aylık savrulmuşluğu artık yavaş yavaş toparlamaya başlayacağımız bir dönemin işaretçisi olacak. Tabii Neptün'ün balık burcundaki seyri devam ediyor ee, ve biliyorsunuz ki 2022 senesinde Jüpiter'le de kavuşacak. Ee, bu bahar aylarında aslında Jüpiter'le Neptün kavuşumu hayallerimizin tam manasıyla gerçekleştiğini hissettiğimiz artık şansın da bizimle beraber olduğunu, doğalarımızın karşılık bulduğunu hissettirecek deneyimlere de aslında bu tutulma ve bu Aralık ayı döngüsüyle beraber giriş yapıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi çok kısaca e, burçlara ilişkin birkaç cümle söyleyeceğim. E, zaten uzun zamandır Neptün balık burcunda olduğundan e, bu retro döneminde neler yaşadınız, önümüzdeki süreçte bunları nasıl telafi edebilirsiniz buna ilişkin bazı e, bilgiler vermek istiyorum. Koç burçları için özellikle gerçekten çok büyük bir bilinç sıçraması, e, farkındalık namına çok e, yüksek deneyimler ve e, sezgilerin, rüyaların, geçmiş yaşamların, Geçmişte yaşananların artık farklı bir anlam ihtiva etmeye başladığı bir süreç yaşanmış olabilir. Şimdi ise artık ruhsal gücünüzün farkındasınız. Herhangi bir sağlık problemi yaşıyorsanız bunu şifalandırabilecek güçtesiniz. Bilinçaltınızın artık sizi kontrol etmesine izin vermeyip siz onu kontrol eder ve yönetir hale geliyor olacaksınız bu retro itibaren sevgili koçlar. Boğa burçlarına gelecek olursak, Boğa burçları hayaller, hedefler, idealler alanında yaşadı bu retro hareketi. Yani ben ne istiyorum? Hangi doğrultuda ilerlemeliyim kariyerimde veya geleceğimde beni ileri taşıyacak nokta nedir? Hangi arkadaşlıklara yönelik bir çaba göstermek zorundayım? Sosyal çevremi nasıl değiştirebilirim? Nasıl geliştirebilirim gibi etmenler elintili. Bazı kafa karışıklıkları yaşamış olabilirsiniz, bazı dostluklarla sınanmış olabilirsiniz, hedeflerinizle ve ne istediğinizle sınanmış olabilirsiniz. Şimdi ise artık kariyer gelirlerinizi yükseltebileceğiniz, hedeflerinizi, hayallerinizi doğru bir şekilde belirleyebileceğiniz ve tespit edebileceğiniz bir süreç başlıyor. Girdiğiniz yeni sosyal çevrelerde de ufkunuzu açacak, genişletecek insanlarla karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek sevgili boğa burçları. İkizler Burcu'na gelecek olursak, İkizler Burcu bu etkiyi kariyer hayatı, toplumsal imaj alanında yaşıyor. E, demek ki kariyer hayatınızda uzun zamandır bir kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz sevgili İkizler burçları. Benim kendi potansiyelimi ortaya koyabileceğim, kendi yaratıcılığımı sergileyebileceğim alan nedir? E, bu alanda... E, bana hizmet eden seçenekler nelerdir? Buna ilişkin bir belirsizlik süreci yaşadıysanız, geleceğinizi tespit etmekte, hangi rotaya doğru adım atacağınızı belirlemekte zorlandıysanız buna ilişkin, daha net adımlar atabileceğiniz ve en azından ne istediğinizi ve seçeneklerinizi tespit edebileceğiniz bir süreç başlıyor olacak. Kariyer hayatınızda da hayallerinizi gerçekleştirmek adına daha realist adımlar atabileceksiniz sevgili ikizler burçları Merhaba sevgili Yengeç Burcu, Neptün'ün retrosu ile beraber özellikle yeni yaşam felsefeleri belirlemek, hayatınıza yeni bir rota çizmek, hak ve adalet arayışınızda hangi tarafta olduğunuzu tespit edebilmek sizin için biraz zor olmuş olabilir. Bu süreçte hukuki durumlarınız varsa, süreçleriniz varsa bunlarla alakalı belirsizlikler sizi fazlasıyla yormuş olabileceği gibi bununla beraber yeni kültürlere, yeni çevrelere ve yeni bakış açılarına da daha fazla ilgi duymaya başladığınız bir gündem açığa çıkmış olabilir. Şimdi ise artık hangi yolda ilerlemeniz gerektiğini biliyorsunuz. Yeni bir yaşam yolu seçtiniz ve burada yeni bir enerjiyle ilerliyor olacaksınız. Umarım keyifli bir dönem olur sizin için. Şimdi e, aslan burçlarıyla devam ediyorum. Aslan burçları için ise 8. ev konularında özellikle alacak verecek borç ödeme dengesi bütçeyle alakalı konularda bir takım belirsizlikler söz konusu olmuş olabilir. Yanlış harcamalar, yanlış yatırımlar, maddi anlamda sizi zorlayacak hamleler yapmış olabilirsiniz. Aslında bu alanda yaşamış olduğunuz tıkanıklıklar sizin ruhsal gelişiminiz ve dönüşümünüz için oldukça önemliymiş. Spiritüel konulara daha çok merak duymuş ve bu alanda zaman zaman tehlikeli yollara da girmiş olabilirsiniz. Kendinizi fazla kaptırmış da olabilirsiniz. Şimdi ise özellikle maddi konularda ve ruhsal konularda artık rotanızı daha net bir şekilde belirleyeceğiniz bir süreç başlıyor olacak. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza sevgili aslan burçlara. Başak burçlarına gelecek olursak ikili ilişkiler alanında, evlilikler, partner ilişkileri, ortaklıklar alanında... Uzunca bir süredir kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Benim için ideal eş, partner kimdir? Evlilikle alakalı kafamda idealize etmiş olduğum şablonu oturtamadığım bir hayatım var diyorsanız, bu alanda artık ne istediğinizi çok daha rahat bir şekilde tespit edebiliyor olacaksınız. 2022 senesi size özellikle ortaklıklar ve partner ilişkileri adına büyük şanslar vaat ediyor. Ve geçtiğimiz 5-6 ay boyunca yaşamış olduğunuz bu kafa karışıklığı ve belirsizliği artık... Aralık 2021 itibariyle son buluyor gibi gözüküyor. Bu tarihten itibaren artık ne istediğinizi biliyorsunuz. Hatta hayalinizdeki partneri, hayalinizdeki ortaklığı hayatınıza çekmek adına da bir takım imkan ve olanaklar yaşamanız mümkün gibi gözükmekte. Gerçekten bu konuda artık bol bol imajinasyon yapmalı ve bu doğrultuda ilerlemelisiniz sevgili Başak Burçları. Güzel bir süreç olmasını diliyorum. Abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgili telaziler, Neptün Retrosu haritanızın 6. evinde son buluyor. Özellikle sağlığınız, iş hayatınız, gündelik rutinlerinizle alakalı yaklaşık 5-6 aydır bir takım belirsizlikler, bir takım e, bulanıklıklar varsa bu alanda artık iyileşmeler söz konusu olacak gibi hayalinizdeki iş... Eğer bir sağlık problemi yaşıyorsanız şifa aramış olduğunuz alan e, bu alanlara dair gündemler sanki söz konusu. E, yani hayatımda bir rutin oturtamıyorum, bir denge sağlayamıyorum, bir düzen sağlayamıyorum dediğiniz ne gibi konular varsa bunlarla ilintili bir takım şanslar ve fırsatlar karşınıza çıkacak gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sevgili Akrep Burçları, Neptün Retrosu 5. evinizdeydi. Aşk hayatınız, çocuklarınızla olan ilişkileriniz, hayatın eğlenceli ve keyifli yönleriyle alakalı konular gündemdeydi. Ve burada geçtiğimiz aylarda biraz melankolik, kararsız e, hissetmiş olabilirsiniz. Ve hayatın daha çok ciddi taraflarıyla yüzleşmek ve sorumluluklarını almak durumunda kalmış olabilirsiniz. Şimdi ise... Hayat size daha şanslı ve eğlenceli taraflarını gösteriyor olacak. Özellikle yalnız olan akraburçlar için güzel aşk haberleri, belki birçoğu için çocuk, bebek haberleri gündemde olabilir. Alacağınız risklerden şanslı döneceğiniz bir süreç başlıyor. Hayal etmekten çekinmeyin. Abone olup yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgili yay burçları, Neptün retrosu dördüncü evinizde meydana geldi. Özellikle ev hayatınız, aile yaşantınız, ebeveynleriniz, belki yaşadığınız yer, içsel huzur ve konfor alanınızla alakalı kafa karışıklıkları kafa karışıklığı yaşamış olabilirsiniz. Çok özür diliyorum. Burada yani ben nereden geliyorum, ben köklerime ne derece bağlıyım, yaşadığım yerde mutlu muyum, ailemle mutlu muyum, ailemle çözebileceğim sorunlar nelerdir? Bunları iyileştirme yönelik bazen kendinizi içe kapatıp inzivaya çekmiş olabilirsiniz. Bazen de e, bu düzen içerisinde yeni bir rutin oluşturmaya çalışmış olabilirsiniz. Şimdi ise artık bu alanda ev almak, taşınmak, ailevi sorunları çözmek adına güzel fırsatlar sizi bekliyor olacak. Birçok yay burcu evlilik kararı da alabilir gibi gözüküyor bu yıla itibariyle. Abone olup yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgili oğlak burçları, Neptün retrosunu haritanızın üçüncü evinde yaşadınız. Özellikle çok fazla mental yorgunluk deneyimlemiş olabilirsiniz. Kafanız çokça karışmış olabilir. Kulağınızda bir takım sözler, cümleler, kelimeler sürekli olarak dönüp durmuş olabilir. Belki çok hızlı karar almanız gerekti ama hangi kararı almalısınız, hangi yolda ilerlemelisiniz? Bu konuda ciddi kafa karışıklıkları yaşadınız. E, bu süreçte artık e, retro bitimiyle beraber alınması gereken kararlar, söylenmesi gereken sözler daha çok netleşiyor gibi gözüküyor. Yeni bir eğitime başlamayı düşünüyorsanız, belki bir araç alımı satımı gibi gündemleriniz varsa bu konuda da güzel şanslar sizinle olacak gibi gözüküyor. Abone olup yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgili kova burçları, Neptün retrosunu ikinci evinizde yaşadığınız maddi durumlar, sahip olduklarınız, değer algınızla alakalı... Bazı belirsizlikler söz konusu olmuş olabilir, kazançlarınız, geliriniz, gideriniz bu süreçte çok net olmamış ve sizi biraz yormuş olabilir. Ve ben ne kadar değerliyim, ben hayatımda ne kadar yer ediniyorum acaba gibi soruları kendinize sordunuz belki de. Kendi değeriniz aslında öz değeri keşfetme yönelik bir serüvendi bu 5-6 aylık dönem. Şimdi ise artık ne istediğinizin farkındasınız. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda sahip olduklarınızın bilincindesiniz. Ve bu uyanışla beraber artık e, kaynaklarınızı da kendi manevi enerjinizi de daha doğru bir şekilde kullanabileceğiniz bir süreç başlıyor olacak. Umarım keyifli bir dönem olur. Abone olup yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgili balık burçları, Neptün Retrosunu birinci evinizde yaşadınız zaten. Uzun yıllardır Neptün birinci evinizde. Hayallerinize ulaşmak adına zaman zaman sizi savursa da aslında e, bir Aralık tarihi itibariyle hayallere ulaşma noktasında çok ciddi açılımlar yapacaksınız gibi gözüküyor. Burada geçtiğimiz 5-6 ay boyunca kendinizle alakalı bazı farkındalıklara varmış olabilirsiniz. Ben kimim? Nelerden hoşlanırım? Nasıl mutlu olurum? Nelerden mutsuz olurum? gibi soruları kendinize sorup bazen kendinize kızsanız da kendinizi kurban bilincine soksanız da aslında bu yolculuk ne istediğinizi veya ne istemediğinizi anlamanız noktasında size ciddi fırsatlar sunmuş gibi gözüküyor. Ve e, aralık sonrası bu alanda ciddi şanslarda yakalıyoruz olacaksınız sevgili balık burçları hayal ettiklerinizi hayatınıza çekebilmek adına çok ciddi bir potansiyele sahip olacağınızın müjdesini vermek isterim abone olup yorum bırakırsanız çok sevinirim hoşçakalın evet arkadaşlar çok kısaca neptün retrosundan ve neptün retrosu bittikten sonra bizleri bekleyen gelişmelerden bahsetmek istedim umarım faydalı olmuştur Buraya kadar dinleyenlere teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız, e, yorumlarınızı ve beğenilerinizi sunarsanız çok memnun olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastoroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. E, danışmanlıkları biraz geç de olsa e, dönüş sağlanacaktır. Mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.